Eyüzübillahimineşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Demin ki canlı yayında sesim ayarsızlığından dolayı, sesimin ayarsızlığından dolayı tekrar çekimine başladım. O yüzden özür dilerim. Bu filmin amacı herhangi bir ülke, grup, parti düşmanlığı değildir. Gelecekle ilgili bir tahmin var. Ayete dayandırılarak. Bu ülkenin yıkılışı var. Bu ülkenin yıkılışı ne zaman olacak? Herkes bir şeyler olacak bekliyor da ben tarih de ay da verebileceğim. Yani diğer tahminlerden farklı olarak kiminle e, problemimiz olacak. Ve ne zaman olacak? Buna karşı tedbirler ne olabilir? Hepsini söyleyeceğim. Birincisi diyor ki ayette bir milletin düşüncelerini değiştirmediyse Allah o milletin kaderini değiştirmez. Bizim milletin düşüncelerisi taptığı putlar meydana getirir. Bizim taptığımız putların aynısını Babil tapıyordu. Babil'de Atatürk yoktu, milliyetçilik yoktu falan demeyin. On, o simgedir, onun simgeleri meydan düşünce ayrılık vardı. Zannederim en büyük kutsa Atatürk değildir, barış ve güvenlik ileridir. Bunu daha önceki filmlerde olduğu için tekrar anlatmayacağım. Demek ki Babil'in başına gelenler bizim de başımıza gelecek diye bir çıkarım yaptım. Babil Gülşen'e yaşadım. Biz 1923'te kurulduğumuza göre sonumuz 2023'te. Demek ki bir milletin düşüncelerini değiştirmediyse Allah o milletin kaderini değiştirmez deyip o milletin kaderini ise nasıl getirdiğini bir arkadaş bir giriyor bir çıkıyor. Ondan tekrar başlıyorum Tekrar anlatıyorum. Seyredecekse seyretsin, seyretmeyecekse girip çıkmasın. Dikkatim dağılıyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Demek ki geçmişteki hangi ülke o putlara tapıyorsa hangi putlara? bizim şimdiki taptığımız putlara onun başına gelenler bizim de başımıza gelecek diye bir çıkaran da bulunmuyor. Biz hangi ülkenin putlarını tapıyoruz? Biz Babil'in taptıklarını tapıyoruz. Zannedildiği gibi Atatürk en büyük put değil. Barış ve güvenlik ilahı en büyük put. O durumda o durumda, Babil'in taktıklarına taktıklarımız için Babil'in başına geldikler, bizim de başımıza gelecek diyerekken, Babil'in başına Perser dene olmuş, içten ihanetle yıkılmış, İşte ihanet yıkılmış. İhaneti de Şii yanmaları olmuştur. Buna karşı iki ihtimal var. Ya düşüncelerimizi değiştireceğiz. 2022'deyiz. Babil, ikinci Babil 100 yıl yaşamış. Demek ki 2023 dolayları bizim sonumuz olacak. O teröreye göre. Bizim sonumuz 2023 olacak. Neden? 1923'te kurulduğumuna göre 2023 sonumuz olacak. O durumda iki birisi birisini yapmamız gerekecek. Ya düşünceler değişecek. Sen 2022 olduğuna göre Düşüncelerini değiştirme ihtimalimiz hiç kalmadı. Gere öbür çık kaldı. Öbür çıkta da ben bir yarı söylediğim zaman biz işimizi biliriz, biz yaparız Göreceğiz. Görecez. Tedbir almasan göreceksin anıyı konuyu. Bizim de bizim de durumumuz kötüleşecek. Kötü mü? Kötü değil de daha. daha da kötü olacak. Ne olacağını söyleyeyim. Eğer tedbir alırsa ordu devlet ve partilerle beraber toprağa silahları gömerse ülke baştan aşağı yok olduğu zaman mukavevet edecek silahlı bir milis güce sahip olacak. Eğer bu yapılmazsa çok daha kötü sıkıntılar bekleyecek. O halde iki düşünceyi bir daha söyleyeceğim. Birinci ihtimal birinci ihtimal ya düşünceler değişecek? Düşüncelerin değişecek ihtimalliği kalmadı. 2022'deyiz. 2023 son. Yıkılmışımız 2023. Neden? Babil 100 yıl yaşamıştı. Bizim değil, yaşama, yaşama aklımız 100 yıl. E peki 101 yıl olmaz mı? Allah kendi yaptı kanunlara, kendileri kendisi uyuyor Başka arkadaş başka kanalda dedi ki bu, bu şekilde bir teori atmanın ben Kur'an okuduğum zaman yıkılışımın çok ıı, derin ve çabuk olacağına inanıyorum diye. Çünkü biz kötü yola saptık diyor. Sapkınlıkla at diz boyu gidiyor. Bırakın Kur'an okumasına gerek yok. Herhangi bir liseye geçecek. Onun, onun da çıkarımı bu ülke ülkeye gitmiyor şeklinde olacaktır. O halde bir daha tekrar ediyorum. Burası önemli olduğu için. Defalarca tekrar etmem filmlerde ben bir defa daha tekrar ediyorum. Onlar bana ne kadar kötülük yaparsa yapsın. Ne kadar hainlik yaparsa yapsın. Ben onlara karşı iyi olacağım. Nasıl mı? Şöyle ki yıkılışınız 2023. Kafanızı denk alın. Yıkılışınız İran'dan gelecek. Nasıl patlat patlamayacak bunu? Mermi, bomba, bomba gerçek bombalar gerçekleşiyor. Hazırlığımızı var mı? Albaya söylediğimiz zaman biz geri, üstüne geleni, üstümüze geleni yaparız. Diyor. Ne yapıyor? Covid-19'da bile başa, başa çıkamadınız. Partilerse, parti yandaşları diye öyle savaş esasında sığınacak Delik arayacak, savaşacak kişi yani garibanlar olacak. Hmm, kendi kendine çekti şey fotoğraf çekti. Onu kendi kendine olmuyor işte. Bir Allah'ın kanı orada el işaret yaptı böyle bir el işaret gördü, patladı çekti. Bak şimdi bir gene çekem. Vay gevuruna icadı şu oluyor diye ne teknolojisini incele ya bak çekti teknolojisini incele yok dur kayim sosyoloji de bunu yaptı oldu şun sosyoloji de bunu yaptı din sosyolojisiyle ilgili dur şunu dedi diye İmran Hazretleri bunu demişti. Biz bunu diyoruz. İlanleme Niye demiyorsunuz? Demiyoruz. Sizinle uğraşacaksınız. Sizin uğraştığınız tek şey Allah, din, iman, kitap. Nasıl bozarım? Nasıl yoldan çıkarım? Çıkarırım. Allah da sizi bu dünyadan çıkarır. Yoldan çıkarmaya kalkarsınız. O halde iki şık var. Ya yola geldiksiniz ya da savaş esnasında silahlarınızı toprağa gömmeniz gerekir. Yani bugün. Topraklar gittiği zaman eli silah tutan insanların tekrar vatan mücadelesi yapabilmesi için 2023 ne zaman ayları bilemiyorum çünkü tarihte tarih güven tarihle ilgili bilgi e, güveni olmaz bir iki ay önce ya da bir iki ay sonra olur bir de kitaplarımızda öğrendik tarihle tefsir olmaz diyorsa da tarihle tefsir olabileceğini göreceksiniz. Tarih tekerrülden ibadetler. Bu insan sözüdür ama doğru olduğunu göreceksiniz. Bizim sorumuz 2023. Keşke olmasa. Böyle kuzu kuzu muhabbet etsek. Öyle olmayacak, olmayacak. Sen Allah'la savaşırsan Allah da sana savaşacak olduğu gönderir. Ölüme gidiyorum ölüme düşme benim peşime peşime gidersen gidersin ölüme